Kalbim arap atıdır, tepenir harasında, Bağ bozumu gözlerim, üzümün arasında, Bağ bozumu gözlerin, üzümün arasında. Yudum yudum şaraptır, dudağım arasında, Sarhoş olur kendimden, geçerim gözlerinden. Sarhoş olur kendimden Geçerim gözlerimden Çöller girer düşene Gözlerim uyandı Susuz kalmış yüreğim Hangi suha kandırır Bir bakışın bir kevse Gözlerimde Her bakışın Bir kevse Irmanın Zaman senli ve sensiz benim için her yerde ayırmam mevsimleri simleri kışta baharda ayırmam mevsimleri simleri bir bir kışta baharda bir haz bulamaz gönlüm alda yeşildim orada yalnız ak karayı seçerim gözleri Akra Karayı seçin Gözlerinde Çöller Girer Düşüner Gözlerini Uyandırıp Susuz Kalmış Yüreği Hangi Sular Her Bakışın Bir Keser Irmağını Do do do do içerin gösterin çayna gire düşme gözlün yandı Susuz sus hal hangi sular har her bakışın bir kelse dolmağını ananı doldurdun doldur, bolu doldur, içerin gösterin Doğru, i̇çerim gösterim ya <Gülüyor>